Evet merhaba bugün çok mutlu bir gündeyim neden? Çünkü geçen sene beraber öğrenci kuruluyla çalıştığımız e, öğrencim Abdullah'im beni ta Ankara'dan ziyarete gelmiş e, ve hani her zaman söylediğim o yürekleri dokunmak dediğim ve o şekilde e, o, o his, heyecanla yola çıktığım şeyi şu anda yine işte böyle canlı kalın karşında gördüğüm zaman. Herhalde mesleğimin en e, tamam yaptığı, zirve yaptığı bir e, sevinci yaşıyorum ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir hoş hoşgeldin. Hoşbulduk. Geçen <gülüyor> sene bir yıl boyunca çalıştık seninle. Evet. Değil mi? Zaman zaman <gülüyor> lanet bir koç olduğum da oldu. <gülüyor> lanet evet, olduğum doğrudur. Neredesin şu anda? Şu anda benim Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilim Fakültesi'nde Siyaset bilimi ve kamu Yönetimi okuyorum. Bir insan e, nefim görüyorsun? bu muydu? Hedefimiz buydu. Biraz dolanmaçlı oldu ama buydu yani sonuçta. Öyle diyeyim. Bakalım ayılısı başladık bu Çok öğlediğim gibi yorucu maraton geçti yani. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Ne kadar koçunuz sizin için çabalasa da, siz elinizden geleni yapmayınca, emek sarf etmeyince, sizin başarınız hiçbir şeydir ve koçunuz da bir şey yapamaz. Ama siz elinizden geleni yapıp, koçunuz da 2 kadar çok iyi olursa, her şey gelir Allah'ın izniyle. Evet. Hiç sıkıntı yapman lazım. Peki, e, öğrenci arkadaşlarına mesela bu sene işte sınava girecekleri ne söyleyeceksin? Mesela ben ona örnek veriyorum. Öğrencilere öyle diyor. Bak diyorum sonra bunlar geçecek ve biz kutlayacağız. Bu bugünleri yaşayacağız. Ben sana geçen sene bazen bugünleri yaşayacağınızı söylüyor muydu? Evet. Sen inanıyor muydun? Evet. <gülüyor> Biraz zor olur <okuyordum> <gülüyor> baba inanıyordum değil mi? Ve e, ama hedefi vardı ve kesinlikle e, azimle çalıştı. O çünkü o e, sadece bir üniversiteye girmek değil onun hedefi. Onun hedefi çok iyi bir e, yerde insanlara hizmet etmek aslında. O yüzden de ben onun hedefini daha da canlı yönünden destekledim. Ne dersin genç arkadaşlara? Bu sene üniversite böyle e, sıkılmış olabilirler, yorulmuş olabilirler. Sen ne söyleyeceksin onlara? Bir de bana çok güzel bardak getirmiş. <Gülüyor> Harika bir şey. Sürprizleri çok seviyorum. Ben işim var. sever. <gülüyor> ne, diyor, ne dersin onlara? Nasıl çalışsınlar? Ne yapsınlar? Şimdi ilk önce ben buraya geldiğimi başa alayım. Ben e, çok düzensiz bir şekilde çalışıyordum. Çalışıyordum ama düzensizdi ve bunun farkındaydım. Sonra buraya geldim. Mühsal tanıştım. Beni düzenli, Yani az çok ama düzenli Muhakkak düzenli çalışmayı gösterdi. Burada öğretilenler size sadece sınav için değil üniversite yaşamınızda da çok yardımcı olacak. Ve şu an evet, üniversite bilim. Belki buradan ayrıldım ama hala koçumun dediklerini uyguluyorum. Hayatının koçu oldun mu? Oldunuz. Oldum, evet, <gülüyor> evet. Tamam. Hayatının koçu oldu. Evet. Ee, bundan önce size şunu diyeyim, kendinizi e, çok iyi bir hedefe e, adapte edin ama isteyeceğiniz bir hedefe. Yoksa hedefiniz yoksa sağa sola bakamışsınız, hiçbir şey yapamazsınız, Hı. olduğunuz yerde durursunuz ve çalışmazsınız. İlk önce hedef belirleyin. Sonra bu için ne yapabilirim? Yol bulun. Mesela ben yolumu bulamıyordum. E, Yüksel adıma başvurdum bu konuda. Sağ olsun birlikte e, yolumuzu çizdik. Hedefimizi belirledik. Ve o yolda ilerledik. E, sizin eğer bilgi eksikliğiniz varsa onu e, internetten, dershaneden ve senden bilgilendirirsiniz. Ama benim bilgi eksikliğim yoktu. Yolumu bulamıyordum. Ben o yüzden buraya geldim. Bir de bu <gülüyor> evet, bu dönemlerim de o, e, gelmeden önce öyle bir dönemim vardı. Motivasyon çok önemli. Evet. Ders çalışmıyordum evet. E, yalan söyleyeyim ders çalışmıyordum yani. Sonra Yüksel sürekli çalışmayı, her zaman çalışmayı, azimli çalışmayı istedik ve bunu yaptık. Yalan yok, yere geldi, sıkıldık, yorulduk. <gülüyor> Yeni geldi, biraz torat yaptık ama küsmedik, ama e, darılmadı. O zaman şimdi şöyle yapalım. Evet, Getir, nasıl pardon. ediyoruz, böyle mi? Böyle, yapar ya. <gülüyor> evet. Şimdi de e, daha güzel yarınlara ilerliyoruz. Ve e, Kerim de dokunduğu her insanla dokunduğu zaman, ben de aslında o insanların yüreklerine dokunmanın, e, heyecanını, o şifasını eminim ki alacağım. Gerim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Senin kadar iyi bir insan tanıdığım için oh ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.